Merhaba dostlarım ben Serdar ve bir altı çayına da hoş geldiniz. Her zamanki gibi saatler altı ve ee, çayda içiyoruz. Bu bardakla hiçbir mesaj verilmek verilmemek istenmektedir falan filan. Anladınız siz yani. Bardak benim kişiliğimi şey yapmıyor. Neyse. Okey. Mikrofonu biraz çekeyim. Hoş geldiniz baştan. Eee... Öncelikle birkaç gün e, kısa bir ara verdim çok bir şeyle uğraşmak istemedim. Ne videolarla ne oyunlarla falan sadece bir film izlemek istedim, oyun oynamak istedim. Yani oyunlarla uğraşmak derken oyun hikayeleri falan falan Neyse az çok biliyorsunuz zaten meseleleri. Ee, öyle birkaç gün böyle e, eski yayınlardan parçalar attım. E, ama bundan sonra aynı tempoda devam edecek videolar. Merak etmeyin. E, o zaman hemen e, başlıyorum sorularınızı cevaplamaya. ABAP -ab, FNAF videoları gelecek mi? Hayır, özgünüm. FNAF videoları gelmeyecek. ABAP -ab, öcü böcü devamlı olarak gelecek mi? Ee, paranormal video incelemelerini... ...düzenli bir şekilde yapmayacağım ama devam edecek, evet. Paranormal video incelemeleri devam edecek. Abi FNAF'ın yeni oyun çıkacakmış, ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum ya. Artık takip etmiyorum çok Fnaf arkadaşlar. Videosunu çekecek misin? Hayır. Siren Head'in Fallout modunu yükleyip Fallout'da oynar mısın? Mümkün, çok mümkün. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum. Pratik bir yolunu bulursam yaparım. Senin için Minecraft test yapılısı oynar mısın? Minecraft'tan da biraz e, artık e, uzak. Oynadığın ilk 2 de oyun? Herhalde Metal Slug olurdu bu ya. Metal Slug e, sanki tutarlı bir cevap gibi geliyor. Buralara geleceğini düşündün mü ve bu kadar sene devam edebileceğine? E, i̇lginç bir soru. E, bilmiyorum. Hiç böyle düşünüp lan acaba kaç sene daha devam ederim diye düşünmedim. Ama yani her zaman okey devam etsin diye bir istek vardı içimde sanırım verebileceğim en doğru cevap bu olur. PlayStation 5'in görüntüsü hakkında ne düşünüyorsun? Yani iyi abi güzel öyle çok groundbreaking bir görüntüsü yok ama seni beni konuşturuyor, insanları konuşturuyor o yüzden başarılı diyebilirim. GTA sana nasıl %100 bitirecektin Onu devam edecek misin? Hayır. Bir fikir aklıma geldi. Diyelim ki bir seri bitti, oyunun görüntüleri, arkada oynarken biten oyunun hikayesini anlattığım bir video yapmak nasıl olur? Baya çok Infinite'e tam olarak bu amaçla başladım ama yani yaptığım her seri için bunu yapmam büyük bir ihtimalle. Okey şu oyunun hikayesini anlatırım, an... arka plan hikayesini anlatırım bir videoda dediğim oyunların herhalde serisine girişirim. Hiç yapacağımı düşünmüyorum ya. Bitirdiğimiz her serinin veya çoğu serinin e, hikayesini sonra dönüp baştan anlatmak... Biliyorum, bana sıkıcı geliyor. Hikayesi çok ilginç ve açıklamak e, açıklama isteyen oyunların videosunu yaparım ama Abi sınava son 12 gün kaldı. Herhangi bir taktiğin, önerin ya da nasihatin var mı? Abi, okey. E, elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam edin. E, geriye baktığınızda, olan elinden gelenin en iyisini yapmadım diyecek bir şeyiniz olmasın. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Sınava gelin, çıkın. Sınava çıktıktan sonra, her şey bittikten sonra... Ee, şunu bilmeniz lazım. Veya sınav esnasında. Sınavı abi bu sınav öyle abartıldığı kadar önemli değil. Öğretmenler, analar, babalar biraz panik yapıyor, stres yapıyor. Açıkkası 2020'ye girdik yani 21. yüzyılın. Beşte biri bitti abi ve hala üniversite sınavı, işte üniversite hazırlığı falan filan böyle saçma salak bir sistemdeyiz. Siz böyle geriye baktığınızda ileride şey demeyecek kadar hazırlanın yani. Okey abi elimden gelen en iyisine. Yaptım diyecek kadar hazırlıklı olun. Gerisi çok önemli değil. Asıl önemli olan üniversitelerini ne yaptığınız, asıl önemli olan üniversiteler nasıl insanlarla birlikte kendinizi nasıl geliştirdiğiniz, geleceğinizi nasıl planladığınız falan filan. Yoksa dediğim gibi şeyde çok önemli değil yani. İşte İstanbul'a gitmişsiniz, İzmir'e gitmişsiniz, Ankara'ya gitmişsiniz. Çok önemli değil abi. Rahat olun. Rahat olun. Stres yapacak, stres yapmaya değer bir şey değil. Emin olun. Eğer Paralel evrendeki kendini ziyaret edecek olsaydın hangi serileri ziyaret ederdin? Bir de neden Youtube'da yayın açamıyorsun? Sıkıntılı mı oluyor? Sanırım Korona'nın olmadığı bir evrene gidip oradaki serileri ziyaret ederdim. Sonra oradaki serileri de buraya gönderirdim. Bak abi Apokalips'u var. Sen seversin böyle şeyleri Ben de o tarafta takılırdım böyle. Gezerdim İstanbul'u falan. Ee, Youtube, evet. Youtube yayınları sıkıntılı oluyor ya. Ya şöyle sıkıntılı oluyor. Daha önce sıkıntılı değildi. Çok basit basit rahat rahat yapabiliyorduk. Şimdi YouTube'un e, video içeriğiyle uğraşan, içerik üreticileri için YouTube'un arayüzü değişti ve şu an daha zor yayın açmak. Denedim aslında. Yayın açmayı denedim birkaç kez. Olmadı puan Bilmiyorum ben böyle. Neyse YouTube yayınları olacak ama ben yayının başarılı bir şekilde açtığım zaman bir ara haber veririm size. O zaman baştan gireriz yayınlara. Daha önce sorularımı bilmiyorum. Merak ettim. 146 sayısı bir anlam ifade ediyor mu yoksa rastgele bir şey mi? Ee, bu benim ee, açtığım 146. kanal bundan önceki 145 denemem başarısızlıkla sonuçlandı. Ee, o yüzden başarılı olan 146. kanala bu ismi verdim. Öyle yani bu 146. kanalım aslında o yüzden serdarıyla 146. ismi. GTA'ya kaç yaşında oynamaya başladın? Herhalde 2004'tür ya. San Andreas'ın çıktığı sene 2005. Ee, yani... Çünkü ben San Andreas oynarken insanlar da bir yandan da Vice'de oynuyordu. Herhalde yeni çıktığı zamanlarda falan oynamaya başladım. Öyle tahmin ediyorum. Gizem videosu ne zaman? Gizem videosu, ben abi şu gün, şu saat şöyle bir gizem videosu geliyor demedikçe veya videonun kendisini bam diye yüklemedikçe şey yapmayın abi, beklemeyin yani. Öyle bir beklentiye girmeyin, beklentiniz olmasın. Gizem videosu yapmayacağım demiyorum ama spesifik bir söz de vermiyorum şu zaman olacak diye. Öyle yani. Öyle beklentiniz olmasın. Abi Outlast Trials hakkındaki düşüncelerin ne? Bence gayet güzel duruyor. E, i̇yi abi. Ben ben çok şey yapmıyorum. Um, trailerler... Bir bakalım zaman içinde başka nasıl bilgiler gelecek, neler olacak falan. Bazen trailer yeterli oluyor bir oyun hakkındaki... Yakında yeteri kadar düşünceye sahip olmak için bazen yeterli olmuyor. Bu çok yeterli olduğu anlardan biri değil. Sadece konsept çıkıyorlar. Bakın abi Outlast, Hope Outlast geliyor hazırlıklı olun dediler. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak? Acaba Dead by Day'a mı yakın olacak? Gameplay, konseptler falan filan yoksa normal Outlast'a yakın olacak? Çünkü yani tek başıma oynayabileceğim bir Outlast'a isterdim ben. Çünkü eğer tek başına oynayabileceğim bir Outlast değilse, illaki başkalarıyla oynamak zorunda kalırsam... Şeyden korkuyorum yani o, o deneyim e, iyice böyle seyreltilecek. E, tam yoğun bir deneyim olmayacak. O e, noktadan kaybedebilirler diye korkuyorum. Umarım kaybetmezler. RE51 gerçekten gizemli bir yer mi? Uzaylı olarak anladığımız varlıklar orada gerçekten var mı? Yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Abi ne bileyim ben git gitmedim ki RE51'e. Yani olduğu söyleniyor. Diğer tarafta insanlar bağıra bağır hayır abi saçmalama da diyor. Ama... Nereden bileceksin ki? Yani ne kadar emin olabilirsin ki abi. Orada burada bir şeyleri gizli tutmadıklarına. Yani neleri neleri gizli tutuyor bu. Devletler, şirketler. Oralar onlar bunlar falan. Yani neleri neleri gizliyorlar. Ört bahsediyorlar. Ne kadar emin olabilirsin ki. Ki bağıra bağıra söylüyorsun. Abi orada bir şey yok saçmalama yeni diye. Ama diğer yandan da. Yani R51. Crusader'ler var. Ee, onlar da çok da şey değil yani bilmiyorum. Olabilir. Bir şeyler saklar. ki bir şeyler saklıdır orada. Ne saklı olduğunu bilmiyorum ama. Gerçekten bilmiyorum. Hala anime izliyor musun? E, ben hiç bir şey olmadım zaten. Animeleri takip eden, aktif bir şekilde takip eden birisi olmadım. E insanlar konuşursa bir anime hakkında ben de açıp bakarım izlerim bu neymiş diye. Hani yapım olarak takip ediyorum. Öyle düşünebilirsin. İyi yapımları izlerim abi. Ama yani öyle animeler arasından şuralar dikkat çekici animeymiş değil de genel olarak dünyada dikkat çeken anime yapımları seyrederim. Neden olmasın? Abi kaç yaşındasın? Doğum günü ne zaman? Birkaç gün önce, gün önce 24. yaşımı bitirdim. Çok teşekkürler bu arada ee, kutlayan herkese. Ee, Mesajlara cevap veremedim. Onun için özür dilerim. Ee, tek tek cevap veremedim ama buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. İyi ki varsınız. PlayStation 5 hakkında ne düşünüyorsun? Ben, benim çok hoşuma gitti. Ee, ya Performans o bu falan bunları çok şey yapamıyorum zaten. Hiçbir zaman işte e, performansa ona buna çok o kadar da değer veren birisi olmadı. Meryemiz içerik ön plandaydı ve içerik açısından işte orada gösterdikleri yükleme ekranlarının falan filan neredeyse hiç olmaması benim çok hoşuma gitti. Çünkü hani kesilmeyen devam eden bir deneyim olacak orada. Bu, bu bu bu bu müthiş bir şey. Bu müthiş bir şey. Bu çok hoşuma gitti. Aynı zamanda disksiz kullanabilmek de çok hoşuma gitti. Gelecek. Gelecek. Kaldı Borderlands çekmen yok mu? Borderlands güzel oyun. Ben de yani bir bir oynadım, iki oynadım, pre prequel'ı oynadım. Ee, ama üçü daha oynamadım. Ee, bilmiyorum nasıl bir şey. Bakalım abi, olabilir. Ol, olabilir. Yani bir Borderlands 2 ondan sonra Free Sequel falan olabilir. Hoş dediğim gibi Free Sequel'ı o kadar sevmedim ama iki oldukça hoşuma gitmişti yani ikiye iki oynayabiliriz. Neden canlı yayın açmıyorsun? Daha iyi olmaz bu muhabbet açısından. E ee, dediğim gibi canlı yayınları e, açmayı denedim. Teknik sıkıntılar var şu an. Böyle sağlıklı bir şekilde rahat rahat canlı yayın açabildiğimiz zaman açacağım zaten. O zaman da yine takılacağız bir şeyler yaparız. Üstünde her zaman taşıdığım bir C4 var mahbap hayram. üstünde her zaman bir e, nükleer e, başlık, nükleer savaş başlığı taşıyorum. E, ne olur ne olmaz diye şimdi şey yapmayalım yani hazırlıklı olmak gerek. E, öyle yani. Abi yeniden Skyrim başlasana. Skyrim'e başlayacağım kafamda planlar var. E, ya, ya yeniden başlayacağım gibi olacak ama yine aynı şey üzerinden yürüyeceğiz işte. Serdarius'un maceralarına e, devam edeceğiz. Iııımm. E, bunu yayınlarda mı yaparım, videolarda mı yaparım, onu bilmiyorum. Yayınlarda yaparım gibi geliyor bana. Ama yayınlarda yapmak istediğim başka şeyler de var. Yayınlarına sıklıkla yapacağım. Mesela bunları falan bilmiyorum. Bunları önce hepsine karar vermem lazım. Bir ayarlamak lazım. Öyle yani. En sevdiğin oyun ne? San Andreas ve New Vegas e, en sevdiğim oyunlar arasında. Fakat e, son zamanlarda GTA 4 ve Fallout 4 de böyle oralara doğru tırmanıyor gibi. Ya bu biraz şey. Hem San Andreas'ta hem New Vegas'ta zaman içinde fark ettiğiniz, geçen yıllar içinde fark ettiğiniz çok müthiş şeyler vardır böyle çok belirgin olmayan. E GTA 4 ve Fallout 4 onlara kıyasla yeni oyun hoş GTA 4, New Vegas'dan daha eski ama. E, neyse en azından ben daha yeni yeni deneyimliyorum onları e, diğerlerine kıyasla. O yüzden onlar hakkında hoşuma giden çok daha fazla şey varmış ve bunları da yine zaman içinde görüyorum, zaman içinde keşfediyorum ve... Bunları gördükçe, bunların farkına vardıkça daha, daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bilmiyorum. Yani en yukarıda San Andreas ve New Vegas var. Onların altında ise e, GTA 4 ve Fallout 4 böyle tırmanıyor abi. Bütün güçleriyle tırmanıyorlar. Önerecek olsaydın hangi şarkıyı önerirdin? 10. yıl marşı. Hayatında hiç paranormal bir olay yaşadın mı? Yaşadıysan anlatır mısın? Yok. Yaşamadım. Yani... Bu soru üzerine şöyle durup üzerine düşündüğüm olaylar var ama böyle anlatmaya, paranormal demeye, yani detaylara falan falan girmeye çok değecek olaylar değiller, o yüzden çok gerek yok şu an. Bence oyun dışında paranormal olayları anlatan seriden devam etmelisin. Belki altın çağına geri dönersin, bu arada seviliyorsun. Ben de sizleri çok seviyorum mahvaplarım. Yani altın çağ meselesi şey değil ya, bazen böyle geçmişe bakıp, ulan geçmişte güzeldi be, yani iyi ki olmuş demek lazım. Hani geçmişi geri çağırmak, geçmişi canlandırmaya çalışmak bence çok sağlıklı bir şey hareket değil ya. Yani delice bir hareket demiyorum ama bazen bunu yapmak biraz sağlıksız olabiliyor. O yüzden ana odaklanmak lazım. Şu an elimizdekilerin en iyisini değerlendirmek lazım. Ben de az çok öyle yapıyorum. Her sabah oturuyorum, videomu çekiyorum. yapıyorum, yüklüyorum falan filan. E böyle gidiyor işte. ben. Benim hoşuma gidiyor bu zaman. Altın çağıma geri dönsem güzel olur muydu? Olurdu. E, e şu an güzel değil mi peki? E şu an da güzel abi. Şu an ben de keyif alıyorum ama o yüzden bence çok da şey yapmaya gerek yok böyle. Çok da o eski zamanlar şey yapmaya, değmeye, çağırmaya, çalışmaya gerek yok. Abi a fluff help wanted oynar mısın? Yok, Knauf oynamayacağım. Zaten yarımdır. O yüzden. Race sahne 0'dan başla yine bilir her şeyi. Yok dur. Tabi bir klasik olarak 146'ın anlamını soracağım. DM'lere bakmıyorsun hafif. 146 dediğim gibi. Ee, ailem bana ilk önce Serdar ismini vermişler ama bakmışlar ki bu, bu isim var zaten hastanede. Oradan devam etmiş Serdar 1, Serdar 2, Serdar 3. Ta ki Serdar 146'ya kadar. Serdar 146 kimse koymamış bu ismi. E, o yüzden benim de ismim Serdar 146. 24 yıldır insanlar beni böyle çağırıyor. E, hatta... İsmi yine Serdar olan birisini gördükleri zaman bana 146 falan diyorlar böyle. Öyle yani. DM'lere dediğim gibi çok bakamıyorum. Yani sosyal medyada bile o kadar aktif değilim. Ee, o yüzden DM'lere de çok daha geç dönüyorum veya neredeyse hiç bakamıyorum. Yani çok şey değilim öyle. biraz kendi başıma takılmayı seviyorum. İşin ne yani YouTube dışında? Ee, YouTube komi zaten şimdi. değil. Iııımm... Um, 6 çay dedik, hiç çay içmiyorum, biraz çay içeyim. Çay Valar Morghulis. Ne yazmanız gerektiğini biliyorsunuz, yorumlarda? Yani işim ne? YouTube dışında. İyi YouTube forum zaten, işim değil. Öğrenciyim ben. O kadar müthiş bir öğrenci olduğumu da söylemez tabi. Ama... E, i̇şte, oyunlar üzerine çalışıyorum. Kendi mütevazı oyunlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ee, bakalım. Bakalım ne olacak? Nereye gidecek? Umarım bir gün sizlerle de paylaşırım. Bu oyunları beraber deneyimleriz. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız ee, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ee, bu soruları ben genelde YouTube'un topluluk kısmındaki gönderiler üzerinden alıyorum. Ee, soruyorum. abi çay yapacağız. Sorularınız varsa alayım diye. Ee, o yüzden... Ya 6 çay için sorularınız varsa bu videonun altına falan yazmayın. O gönderilere saklayın. Zamanı gelince sorarsanız. Şu an cevaplamak iste cevaplamamı istediğiniz bir şey varsa e, yazın yine. Zaman bulursam yorumlarda cevaplarım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.